Aşkı kimden aldın, Sevgi kimden Aslı bozuk deme, gel şu insana Soracak mı olursan, eğer ki benden Aslı bozuk deme gel şu insana Ya dost, ya dost, ya dost Yazımızı ferek yazmış Mevla'dan değil Senin dediklerin evladan değil Her hata suç bende Leyla'dan değil Aslı bozuk deme Gel şu insana Ya dost, ya dost Ulu arıyorsan Analar ulu Sevmişiz gönülden İnsandır, biz insanoğlu aslı bozuk deme gel şu insana ya dost ya dost ya dost Yazımızı felek yazmış Mevla'dan değil senin demeklerin Evla'dan değil Hatta suç bende, Leyla'dan değil Aslı bozuk deme, gel şu insana Ya dost, ya dost Krali, <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol.